Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Haziran 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Nisan ve Mayıs aylarında akrep ve boğa aksındaki tutulmalarla beraber her birimiz farklı alanlarda kadersel dönemeçlerden geçtik ve bu sarsıntı ve hoşlukla beraber biraz tabii ki kafa karışıklığı yaşandı. Özellikle Haziran ayı yorumlarına geçmeden önce şunu merak ediyorum. Tutulmalar sürecinde neler yaşadınız? Yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve aynı zamanda kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirler ve bildirimleri açarak yeni gelen videolardan anında haberdar olma imkanına sahip olabilirler hatırlatmasını yaparak Haziran ayı siz sevgili oğlak burçları için neler getiriyor? Hemen gündeme bir göz atalım. Evet, öncelikle 3 Haziran tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Merkür 26 derece boğa burcunda 3 Haziran'da düz seyrine başlıyor olacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay itibariyle Merkür Retrosu ikizler burcunda başlamıştı. Sizin 6. evinizde ve 5. evinizde kadar gerilemiş oldu. Bu süreçte özellikle gündelik rutinlerinizi oluşturmak, belki çocuklarınız, aşk hayatınız, hobileriniz ve eğlence anlayışınızla alakalı bazı geçmiş meseleleri gözden geçirmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Şimdi ise tekrardan Merkür'ün 5. evinizde düz seyrine başlaması. Özellikle Haziran ayının ilk 10 gününde biraz daha hobilerinize, partnerinize, aşk hayatınıza sizi mutlu eden aktivitelere yönelim gösterebileceğinizi ifade ediyor. 5 Haziran tarihinde yönetici gezegeniniz Satürn Retrosu başlayacak satürn 25 derece kova burcunda retro harekete başlayacak satürn biliyorsunuz uzun zamandır kova burcunda onun öncesinde sizin burcunuzdaydı zaten 2020 civarında çok kritik dönemişlerden geçtiniz sevgili oğlak burçları satürn kova burcunda ortalama 2 senedir maddi durumunuz kaynaklarınızla alakalı bir çeşit sınavdan geçiriyor sizi ve Satürn retroları aslında birkaç ay süren sorgulama süreçleridir. Kaynaklarınızı yönetme konusunda ne kadar iyisiniz? Harcamalarınız, gelirleriniz ve kazançlarınızla alakalı gerçekten göstermeniz gereken mücadeleyi gösteriyor musunuz? Gerçekten çaba sarf ediyor musunuz? Bu konulara dair aslında bir çeşit fırsat sağlar size. Dolayısıyla şikayet ettiğiniz bir takım durumlar varsa... Sizin bu konuya, bu şikayete katkılarınız nelerdir? Bunları sorgulamak gerekebilir bu retro sürecinde. 12 Haziran tarihinde önemli bir kavuşum var. Venüs ve Uranüs 16 derece boğa burcunda kavuşacaklar. Bu kavuşumda özellikle ani gelişebilecek olaylar söz konusu olabilir. Sizin haritanızın 5. evinde etkili olacak. Aniden gelişen bir aşk çocuklarla alakalı gelişebilecek ani bir durum. Hobileriniz, sanatsal aktivitelerinizle alakalı, önemli gündemler ve belki de yatırımlarınızla alakalı e, sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. E, tabii ki kişisel haritalarınıza göre farklılık arz edecektir. E, ama 5. ev aynı zamanda küçük şanslar evidir. E, dolayısıyla birçok e, Oğlak Burcu'nun da e, bir takım sürpriz şanslarla karşı karşıya kalacağını söyleyebiliriz. 13 Haziran tarihinde Merkür'ün İkizler Burcu geçişi başlıyor ee, özellikle geçtiğimiz aylarda Merkür İkizler Burcu'nda ilerlemişti Nisan ve Mayıs aylarının önemli bir kısmında sonrasında biliyorsunuz retro harekete başladı ee, dolayısıyla tekrar Nisan ve Mayıs aylarını bizlere hatırlatacak bir süreçten bahsedebiliriz. Merkür'ün İkizler Burcu'nda ilerleyişi sizin 6. evinize işaret etmekte. Özellikle iş hayatınız, birlikte çalıştığınız insanlar, sağlığınız, günlük rutinlerinizle alakalı önemli haberler ve gündemler söz konusu olabilir. Bu süreçte özellikle Nisan ayı civarında hangi gündemlerle ilgilendiyseniz tekrar karşınıza çıkabilir. Yeni iş görüşmeleri, iş anlaşmaları yapmak adına... Özellikle sağlığınızla alakalı araştırmalar yapmak adına da uygun bir süreç olacaktır. 14 Haziran tarihinde yay burcunun 23 derecesinde bir dolunay var. Bu dolunay yay ve ikizler aksını yani sizin haritanızda 6 ve 12. ev aksını tetiklemekte. 6 ve 12. ev aksı bizim çok da kontrol edemediğimiz, özellikle bilinç ve bilinçaltımızı sembolize eden, e, bunun yanı sıra sağlık alanını sembolize eden bir e, aks. E, burada aynı zamanda Neptünün Dolunay'a balık burcundan bir kare görünüm yaptığını da görüyoruz sizin 3. evinizden. Yani 3, 6 ve 12. ev aksları tetikleniyor. Özellikle burada sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor sevgili oğlak burçları. Mental olarak kendinizi yorabilirsiniz, zorlayabilirsiniz. Çok fazla düşünmek, çok fazla melankoliye kapılmak, çok fazla kafanızda kurgulamak gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ee, tabii 12. evde meydana gelen e, dolunay biraz kontrol dışı durumları da tetiklemekte. Özellikle uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Geçmişle alakalı meseleler tekrar karşınıza çıkabilir. Sizden gizlenen, saklanan konular ile e, muhatap olabilirsiniz. Ee, bu konuda özellikle çevrenizden duyduklarınıza biraz temkinli yaklaşmanızı tavsiye ederim Çünkü e, Neptün burada işleri biraz bulandırabilir gibi gözüküyor açıkçası 15 Haziran tarihine geldiğimizde yine önemli bir kavuşum var Mars şiron 15 derece Koç burcunda kavuşacak şiron ee, uzun zamandır Koç burcunda sizin dördüncü evinizde özellikle Konfor alanınızla alakalı bir takım farkındalıklar oluşturuyor. Aileyle alakalı yaralarınız varsa, yaşadığınız yerle alakalı sorunlarınız varsa bunları tekrar tekrar gündeminize getiriyor. Mars-Shiron kavuşumu bu konuda özellikle köklenemediğiniz, yerleşim hissedemediğiniz, aynı zamanda kentinizi rahat ve konforte hissedemediğiniz alanları değiştirmek, güncellemek adına size motivasyon sağlayacak. Aile içerisinde bir takım tartışmalar, sıkıntılar ön plana çıkabilir. Bunun tetikleyicisi olarak. Bu alanda biraz sakin kalmaya ve aslında görünenin arkasındaki mesajı okumaya çalışın derim. 16 ile 19 Haziran aralığında biraz zorlayıcı görünümler var. E, Güneş'in Neptün'le karesi ve Venüs'ün Satürn'e karesi var. Burada özellikle parasal konularda biraz zorlanabilirsiniz. Lüks harcamalardan geri durmanızı, e, makul harcamalar yapmanızı tavsiye edeceğim. Aksi halde e, bir takım maddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ancak devam eden süreçte 19-21 il ila Haziran aralığında nispeten daha destekleyici, daha keyifli etkileşimler var. 19 Haziran'da Venüs, Neptün, 20 Haziran'da Merkür, Jüpiter ve son olarak 21 Haziran tarihinde Venüs, Plüto arasında etkileşimler söz konusu. Özellikle Venüs, Plüto etkileşimine dikkat çekmek istiyorum. Venüsün 27 derece Boğa burcunda olduğu, Plüto'nun 27 derece Olak burcunda olduğu bir etkileşimden bahsediyoruz. Burada sizin beşinci eviniz, 1. eviniz hareketli sevgili Olak burçları. Özellikle sizi çok mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir aşk teklifi sizin hayatınızı değiştirip dönüştürecek. Aldığınız sağlam kararlarla beraber hayata karşı yaklaşımınızı güncelleyeceğiniz yatırımlar, şanslar ve fırsatlar yine bu etkileşimle beraber karşınıza çıkabilir. 21 Haziran tarihinde Güneş'in Yengeç Burcu seyahati başlıyor. Ee, önümüzdeki bir ay boyunca Güneş 7. elimizde ilerleyecek. Bu da demek oluyor ki bir ay boyunca daha çok ikili ilişkiler, ortaklıklar, e, anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, muhatabınızla alakalı gündemler ön plana çıkacak. Evet 23 Haziran tarihine geldiğimizde ise Venüs'ün İkizler Burcu ziyareti başlıyor. Ee, Venüsün üstün ikizler burcuna geçmesiyle beraber özellikle iş ve sağlık alanında e, pozitif etkileşimler yaşayabilirsiniz. E, yeni iş gelişimlerinden fayda sağlayabileceğiniz gibi biraz daha kendinize bakmaya başlayabilirsiniz. Fiziksel sağlığınız mental sağlığınız odaklanabilirsiniz. Çevrenizden size destek olacak insanlar karşınıza çıkabilir sevgili oğlak burçları. Evet ayın sonuna doğru ilerlediğimizde 28 Haziran tarihinde Neptün retrosu başlıyor. Neptün 25 derece balık burcunda retro harekete başlayacak. Tabii Neptün de çok ağır hareket eden bir gezegen olduğu için e, aylar süren bir e, retro hareketten bahsediyoruz. Sizin üçüncü evinizde özellikle e, bu süreçte düşünce yapınızı güncellemeniz, bazen kendinizi e, ruhsal... E, Sıkıntıları sokabilecek bir düşünce yapısına sahip olabilirsiniz. Bununla alakalı aslında bu retro sürecinde farkındalık oluşturmak. Eğer bir sıkıntı varsa e, tedavi sürecini takip etmek önemli olacaktır. E, bazen kendi kendimize melankolik bir ruh haline girebiliriz. Ortada hiçbir şey yokken veya ortada o kadar büyütülecek bir şey yokken. E, bununla alakalı e, bazı farkındalıklar oluşturacaktır süreç size. 29 Haziran tarihine geldiğimizde ise Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde bir yeni ay var. E, bu yeni ay ilişkiler anlamında size güncellemeler getirecek. Yeni ilişkiler başlatabilirsiniz. Mevcut ilişkilerinizde yeni güncellemeler söz konusu olabilir. Anlaşmalar, ortaklıklar, görüşmeler ve hukuksal süreçler adına, danışmanlıklar adına da yeni gündemler ay sonunda karşınıza çıkacak gözüküyor sevgili oğlak burçlarım. Evet Haziran ayı gündemim bu şekildeydi. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı lütfen unutmayın ve yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastoloji hesabı veya opikusastoloji@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşça kalın.